Evet, Selamda hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün kaldığımız yerden devam edelim. Bayram araya girdi. Yoğunluk derken çekemedim videoyu. Ama bugün buradayım ve indirimli alışveriş yaptım. Sizlerle onları paylaşacağım. Rosemond'dan alışveriş yaptım ilk olarak. E, Rosemond'dan ilk alışverişimde. Gözüme bayağıdır kestirdiğim Flormar'ın Satürn serisinden far paletini satın aldım arkadaşlar. Evet, bu arada bunun içinde hem soft renkler hem de nude renk renk yok burada arkadaşlar. Neyse ben birazcık ürünü uygulamaya başlayayım en iyisi. O orada anlatırım. Şu mavi seçtim arkadaşlar gözümün iç köşelerini onu süreceğim. Yan tarafta aynam var oradan bakacağım çünkü öbür türlü uygulaması riskli olacak. Ya şöyle söyleyeyim bugün makyaj yapmadım yani temel makyaj bazı ya da işte ne bileyim, fondöten vesaire kapatıcı hiçbir şey sürmedim. O yüzden renklerin pigmentlerini net olarak algılayabileceksiniz. Bence bu avantajlı bir şey bu açıdan. Biraz daha renk istiyor sanki. Küçük aynamı getirmeyi unutmuşum. Böyle şuradan direkt baksaydım daha iyi olurdu tabii ama neyse şöyle sürmeyi deneyeyim. Ama çirkin olabilir ya, böyle süreyim değil mi? Bir şey olmaz, artık birbirimize alıştık bence. Şuradan süreyim soft renkler geri dönüyor. Hani daha çok böyle parlak renkler bir yarım odaydı. Şimdi şu renkten kenarları uygulayacağım. Gözümün şu dış köşelerini uygulayacağım. Aynı zamanda biraz da şöyle şu üste geçirmek istiyorum. Alta baş sürmediğim için biraz böyle mor göz canavara dönebilirim. <gülüyor> Riskli bir şey yapıyorum aslında şu an. Ama riski almadan da güzel bir şeyler olmuyor. Denemek lazım değil mi? Ben de denemek istiyorum o yüzden. Şu anda kameraya bakarak yapmaya çalışıyorum. Bu <gülüyor> büyük bir risk benim için. Nasıl olacak bakalım? Aa, kötü olmadı. Biraz daha artırım yapmak istiyorum ama. Tek katta sürdüğüm böyle oldu. Şimdi ben ikinci katları uygulamak istiyorum vurgulamak için. Bu dış köşeleri de şu maviyle geçtiğimize göre şu ortadaki pembeyi merak ediyorum. Şuradan bir bandırdım böyle. Şimdi gözümün şu boşlukta kalan kısımlarını onu süreceğim. Çok yanlış bir fırça tercih etmiş olduğumu farkındasınız değil mi? 12 saatte sürsüğü bitmez yani. O yüzden şununla da bu tarafa aktarım yaptıktan sonra dağıtmak için başka bir şey kullanacağım. Ya bu arada parmağınızla da yayabilirsiniz arkadaşlar. İlle de ile yapacaksınız diye bir şey yok. Bugün benim canım fırça kullanmak istedi. O yüzden hındalar. Bugün atölyedeyiz bu arada. Daha önce evdeyken çekim yapıyordum ama artık bundan sonra Sevgi Pıtırcı atölyemde olacağım. Belki bir gün size burayı da gezderim. Ama belki diyorum bayağıdır gelmiyordum buraya bir düzenlesin diye. Çeki düzen vermem lazım açıkçası. Bayağı ihmal etmişim. Şimdi bu dış köşelere normalde far uygulanan bir fırça. Ben bununla gözümün şu kısmını da atacağım. Biraz enteresan olacak ama yapacak bir şey yok. Tek katlı böyle oldu. Şimdi ben onu arttıracağım. Gördüğünüz gibi bir tık daha bandırdım. Şuradaki rengi kullanacağım arkadaşlar. Şimdi... Bunu ne yapacaksın derseniz bu koca fırçayla hem de. Ee, bunu şu orta fısma parlaklık versin diye süreceğim arkadaşlar. Umarım altta yaptığım makyajı kapatmaz. Risk alıyorum şu anda. Bence kapatmaz diye düşünüyorum. Alttaki renk de çok yoğun sonuçta. Bir de şu tarafa sürelim. Bu arada benim e, sizlerden aldığım bazı dönükler var cilt bakım ürünleri ile ilgili benden de uygun fiyatlı ürün soruyorsunuz. Benim kullandıklarımı hepinizin aşması doğal olarak mümkün olmayabiliyor ya da biliyoruz ekonomimiz berbat bir durumda. Dolayısıyla hepimiz her şeyi canınızın istediği gibi alamıyoruz. Bu bir gerçek. Ben de bu yüzden e, sizler için uygun fiyatlı alternatif araştırmaya başladım. Hani ben kendi ürünüm varken yenisini alırım almam orası tartışmalı ama mesela şunu yapabilirim sizin için. Araştırırım bakarım ne iyi ne kötü içerik listelerine bakarım. Arkadaşlar şöyle şöyle ürünler buldum. Bunları alabilirsiniz uygun fiyatlı. Diye sizlere bahsedeceğim onlardan da öyle bir karar aldım. Şu sarı parmağımla uygulamak istiyorum. Yani hiç belli etmiyor çünkü arkadaşlar. Gözümün alt tarafına da yine o gözümün üstüne sürdüğüm paletten süreceğim. Sürmesem daha iyi olurmuş sanki. Bozdu gibi. Ya bence altta hiç baz fondöten, kapatıcı, concealer herhangi bir şey olmadığı için çok güzel ya. Kesinlikle tavsiye ediyorum size yani eminim Natasha Denona'lar, bu da beautyler falan bayağı iyidir hiç lafım yok ama bizim flormarımızın da onlardan eksik kalır bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Şu göz makyajıma bir şeyler daha katmaya karar verdim. Şu rengi aldım. Bununla gözüme efekt yapmak istiyorum. Şöyle çıkardım, şu köşeden çıkartıp şuradan yuvarlama yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hem de bütün renkleri görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi bunu da atmış bir tık sıkıntılı bir şey. Şu rengi almıştım bakın. Bu sefer de şundan destek alacağım. Ay tamam yeter bu kadar bu şekilde kalsın. Şey sadece gözümün altına parlaklık versin diye yine şu rengi alacağım. Ya kaşının altına daha doğrusu gözünün altını diyorum ya bakar mısınız? Şuraya da süreyim. Yani gözünün kaşının altını aydınlatmak için bu renk süren var mıdır bilmiyorum. Ama şu an elimde bu vardı ve kötü de olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca gözüm yeşil olduğu için pembeler, morlar falan yakışıyor bence. Şu anda şuradaki sinli moru kullanıyorum. Kamerada mavi gibi de çıkabilir belki bilemiyorum ama çok güzel bir mor yanarı dönarı. Zaten renk de ışıkta değişen bir şeydir arkadaşlar. Girdiğiniz ışık, sarı ışık, gün ışığı, normal bir ortamdaki ışık mesela her şey her şey birbirini, renkleri değiştiriyor. Çünkü renk tamamen ışık olayı. Bakın es, ders. Ya bitti. Şimdi de artık eyeliner deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben bu eyeliner'ı nasıl süreceğim hiç bilmiyorum. Çok korkutucu bir şey. Önce ben bunu bir süreyim, sonrasında yanıza geleceğim. Tek gözüne sürdüm. Arkadaşlar aradaki farka bakar mısınız? Sanki eyeliner sürünce gözüm küçülmedi mi? Ve gözün her tarafına sürmedim bile aslında. Kuyruk falan yapıp mı düzelsen? Yani millet makyaj yapıyor. Gözleri kocaman oluyor. Benimki tam tersi küçüldü sanki. Arkadaşlar bitti gözümde gördüğünüz gibi. Sonuç beni tatmin etmedi. Yani sürmesi gerçekten zor. Benim için kız fırça olayı olması gerçekten şart bir şey. Ama böyle normalde kullanamayacağım için çöp oldu derdim. Yine de tabii ki kardeşime vereceğim için. O kullanabiliyorsa o kullanır. Yoksa yok oldu benim için. Sürmesi de zordu. Hani sürmesi zor derken aslında ürünü elime sürüp test ettiğim zaman yoğun bir siyahlık vardı. Bakın şu anda da sürdüm. Ama sanki gözüme gelmiyor. Ve şu anda da öyle. İstediğim kadar güzel bir etki bırakmadı. Şimdi şöyle şurasını çevirince bir şey oluyor mu diye düşündüm. Olmuyor. Yani böyle keçeri kalem bildiğiniz ve bilmiyorum ya. Demek ki o kadar da Bazen de bildiğimiz markalardan şaşmamak lazım demek diye düşündüm. Bunun üzerine kocaman Alman malı, Alman güvencesi, Calt-Türk bir şeyler yazıyorlar. bir deneyelim üstümüze de Alainer yazıyor. Ne kalbimiz oldu ki dedim. Bir değişiklik olsun dedim ama demem gerekiyormuş. Fakat kullanabiliyorsanız böyle ürünler, siyahlığı şu şekilde gördüğünüz üzere. Ee, bu da ben çok beğendim. Favorim oldu. Size de tavsiye ediyorum. Rosman'dan ilk kez alışveriş yaptım, bahsettim az önce size. Bana bir de hediye göndermişler. Şöyle. Ne yazıyor? Eda Taşpınar deniz tuzu sprey diyor. Tuz saçları kurtaran bir şey. Dolayısıyla bunu ne kadar kullanırım bilmiyorum. Belki denemek amaçlı kullanırım ama pek tercih edeceğimi düşünmüyorum. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Lütfen like yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ben görüşlerinizi çok merak ediyorum gerçekten. Özellikle istediğiniz bir konu olursa da yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.